Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar üçgen konusundaki tepe taban ilişkisiyle ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC eşkenar üçgen verilmiş 5 ve 3 verilmiş yani bir kenar 8. E, buna karşılık bir 90 derece elde etmeliyiz. Nasıl bir uzunluk soruluyor bize? Hemen tabanına ait yüksekliği çizebiliriz. 8'i keş parçaya bölecek. 4, 4 buraya 1 kaldı. E burada eşkenar üçgen olduğu için 60, 60, 60 hatta burada 30, 60, 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 4, 60'ı karşısında 4 köküçtür. E sonra şurada da bir dik üçgen var. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 4 köküçün karesi. Bu 48 artı 1'den 49 yapar. O zaman x'i de kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Yani birin soru denizli oldu. Geldik 2. Eşkenar üçgen verilmiş. Şimdi eşkenar üçgen de şöyle de bir eşitlik verilmiş. Bu eşitliği nasıl kullanmalıyız? E hocam eşitliği şu şekilde kullanabiliriz. Kenar ortay Aynı zamanda nedir? Bir yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydır. 30, 30. E, 30, 75. Daha 105. Buraya 75 kaldı. Bak burada çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Yani burası da 3 köküç oldu. Eşkenar üçgen çevresi soruluyor. E bu 30, 60, 90 üçgen değil mi? 60'ın karşısı 3 köküsü, 30'ın karşısı köküçü bölümüş halif 3'tür. E burası da 3 çıktı. Bir kenar 6 çıktı. E, o zaman eşkenar üçgenin çevresi de 6 tane alttan ee, 3, 3 tane var. Yani 18 yapıyor. Cevabımız böylelikle balık esir çıktı. İkinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi açı verilmiş. Bir eşkene üçgen verilmiş. Eşkene üçgen olduğu için çizilen yükseklik aynı zamanda açıortaydır ortaydır. 30-30 E hocam burası da 60, burası da 60. Yani buraya 45 derece kaldı. Sonra 15-90 ise burası 75. E hocam burası da 75. Bak 30-75 daha 105. Buraya da ne kaldı? 75 kaldı. Yani şuradaki üçgende 30, 75, 75 bir ikisi kenarlık çıktı. X'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Evet cevap C an çıktı. Üçüncü soruda geldik 4'e. Eşkenar üçgen verilmiş ve açıları yazacağız hemen. 60, 60 60. Hocam burası 45. E Hemen şunu yapasınız geliyor nedense. Hocam şuradan bir yükseklik çizelim. Ya tamam yükseklik çizeceğiz de. Kardeşim yükseklik çizdiğine bak 45'i parçalamış oluyorsun burada. 45 parçalanmaz. Özel bir açıdır. E zaten çizdiğin zaman dik çizdiğin zaman burası 75 çıkıyor ya 15-75-90 çıktı. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşını 15-75-90 çıkarsa gittiğin yol yol değil. Hemen yolunu değiştir. E ne yapacağız hocam? E hocam 60 var ee, burada da 45 var. E bu 60 ile 45'in mantığını kullanacak şekilde bir dik yani o dik şöyle şekilde çekilebilir. Çektiğim zaman bak 45-45-90 üçgeni bak 45'e dokunmadığım için ya da 60'a dokunmadığım için bak 30-60-90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı nedir? 1'dir. 60'ı karşısı kök 3 e 45 45 90 üçgeni şunlar birbirine eşit yani Burası da kök 3 e bir kenar kök 3 artı 1 diğer kenar da öyle Diğer kenar da öyle yani Burası da kök 3 artı 1 x artı 2 eşittir kök 3 artı 1 ise 2 yaptık Göülür tarafa x eşittir kök 3 artı 1 eksi 2 yapar yani kök 3 eksi 1 diye buluruz cevabı Evet Evetör soru edremit çıktı geldik 5'e eşkenar üçgen verilmiş Bak şu 5'i de kullanmam lazım. Şu eşkenar üçgende bak bir yükseklik çizilmiş. Yüksekliğin 3 olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapalım? Diğer yüksekliği de biz çizelim. En azından 5'e ait de bir 90 derecede karşımıza gelmiş oluyor. Hocam çizilen yükseklik 3 ya. Burası da 3'tür Yani şuradaki dik üçgende ne çıktı o zaman? Hocam 3, 4, 5 üçgeni. Aha da burası 4. Hala daha içimiz bitmemiş Demek ki ben eşkenarlığı kullanacağım. 60, 60, 60. Yani bunlar da 30, 30 yaptı. 60'ı karşı 3 ise karşısı ne olacaktır? Normalde 30'dan 60'a geçiyor 3 kat. 60'dan 30 30'a geçiş kök 3'e bölünmüş halidir. Yani 3'ü kök 3'e böleceğiz. Kök 3 ile çarparsak 3 kök 3/3'ten kök 3 olarak buluruz. Evet burası kök 3 yaptı. Yani kök 3 x'in biz 4 olduğunu biliyoruz. x de böylelikle 4 kök 3 diye çıkar. Yani cevap balık kesri oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Bak alakasız. Yükseklikle alakasız yerde bir eşitlik vermiş. Demek başka yüksekliği de ben çizeceğim. Şuradan çizersem şu şekilde yine karışıyor. Buradan çizersem aa, kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Bak yükseklikler birbirine eşit. Ana ne çıktı burada? Bir ikizkenar kenar üçgen çıktı. Bir de bu yükseklik ya aynı zamanda açıortaydır ortaydır. 30-30. Tabi burası da 60 burası da 60. E hocam şu ikizkenar kenar üçgen ya tepe açısı kaç derece? 70. Tepe açısı 70 ise 180'den 70 çıkart. 112'ye böl. böldüğün zaman pardon 112'ye böldüğün zaman kaç çıkıyor? 55-55 çıkar. Yani x'i böylelikle 55 derece buluruz. Cevap Edremit oldu. 6. soruda Ve gençler böylelikle bu testte bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Yani dikmeler ve paraleller toplamı testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.